Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Huawei Watch GT Runner'ı mercek altına alıyoruz. Evet bildiğiniz üzere Huawei akıllı saat sektöründe önemli markalardan biri. Hatta en önemlisi de diyebiliriz. Çünkü pek çok modeli var ve bu modellerin hepsi de gayet iyi bir satış başarısına erişti arkadaşlar. Nitekim burada tabii Huawei'nin başarısı tesadüf değil. Ne var? Bir yanda fiyat performans ürün olmaları, bir yanda son derece modern bir tasarımla gelmeleri, bir yanda da tabii ki kullanıcılarına Yüksek bazda teknik özellikler sumaları. Bugünkü inceleyeceğimiz Watch GT da aslında markanın diğer saatlerinden aşağı kalmıyor. Hatta pek çok artı özelliği de var arkadaşlar. İlk olarak incelememizde saatin tasarımıyla başlayacağız arkadaşlar. Ardından teknik özelliklere vesaire gireceğiz. Daha sonra da bu saat hakkında en çok merak ettiğiniz soruları Yanıtlamaya çalışacağız. Dilerseniz şimdi yavaş yavaş incelememize geçelim. Evet gördüğünüz üzere Watch GT Runner burada tam önünde duruyor arkadaşlar. Son derece modern bir tasarım çizgisine sahip. Aslında bu tasarım çizgisinin zaten Huawei'nin belli başlı böyle tasarımsal hatlarını yansıttığını söyleyebiliriz. Burada özellikle benim dikkat çekmek istediğim bir nokta var arkadaşlar. O da saatin malzemesi. Bu saatte Huawei son derece kaliteli bir işçilik ve kaliteli bir malzeme yapısı kullanmış. Bu saatin yapısı arkadaşlar polimer, elyaf, titanyum ve seramik kompozit içeriyor. Dolayısıyla rakiplerine baktığımızda son derece kaliteli bir malzeme yapısının olduğunu söyleyebiliriz ki bu önemli bir nokta. Çünkü pek çok akıllı saatte bu tarz bir alaşım görmüyoruz biz. Şimdi burada tasarımsal anlamda Huawei gerçekten kendi çizgisini yansıtmış zaten. Saatin ön yüzüne baktığımızda bizleri tabii ki amoled bir ekran karşılıyor burada. Ön çerçeve seramik arkadaşlar. taç ise titanyum, Saat yüzünde ise Corning Gorilla Glass 3 teknolojisine yer verilmiş. Yani saatin camının daha doğrusu saatin ekranının çarpmalara, çizimlere karşı vesaire gayet dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Yan tarafına baktığımızda iki tane buton göze çarpıyor hemen. Bu butonlardan bir tanesi zaten direkt olarak ana ekrandan sizi menüye geçiriyor. Menüler arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz bu Home tuşu sayesinde. Home tuşunun haricinde arkadaşlar saatin ekranı zaten dokunmatik olduğu için ekrandan da istediğiniz menüye geçiş yapabiliyorsunuz. Home tuşunun hemen altında bir adet Sport lap tuşu bulunuyor. Bu tuş arkadaşlar sizleri direkt olarak egzersiz menüsüne atıyor ve bu egzersiz menüsünden dilediğiniz egzersizi seçerek ne yapıyorsunuz? Spor yapmaya başlayabiliyorsunuz. Zaten bu saatte spor tarafında öne çıkan çok fazla özellik var. Bunlara birazdan değineceğiz. Evet, şimdi gelelim teknik özellikleri. Teknik özelliklerden biraz bahsettikten sonra saatin günlük kullanımda size ne gibi avantajlar, ne gibi özellikler sunduğunu da söyleyeceğim zaten. Evet arkadaşlar bu saat Huawei'nin kendi işletim sistemi olan HarmonyOS 2 ile geliyor ve bu işletim sisteminin yanında sizlere 4 GB'lık bir boş alan bırakılmış. Yani uygulama indirip yükleyebiliyorsunuz buraya. 451 mAh'lik bir pilimiz bulunuyor ki bu pilin ömrü son derece iyi ayarlanmış. Yani Normal bir kullanımda size 14 günlük kullanım süresi sunuyor. Bunun da detaylarına birazdan gireceğim. Sensörler tarafına baktığımızda arkadaşlar GPS, GLONASS, BDS, Galileo ve QZSS özelliklerinin olduğunu görüyoruz. Barometre falan da var zaten saatte. Yani sensör tarafında size en doğru ölçümleri sağlıyor. Evet bu saatin öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de çok hafif olması. Ağırlığı arkadaşlar yalnızca... 38.5 gram yani kolunuzda zaman zaman saat olduğunu dair unutuyorsunuz o derece hafif bir saatten bahsediyoruz burada ki özellikle segmentindeki diğer saatlere baktığımızda GT Runner'ın çok hafif bir ağırlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu saatle arkadaşlar spor yaparken tabii pek çok artıya sahipsiniz ama bunun yanında bir de yapay zeka destekli bir antrenörümüz mevcut. Yapay zeka destekli koşu antrenörü sayesinde size yorulduğunuz zaman da atıyorum kalp atış hızınızın belli bir seviyeyi geçtiği zaman da biraz yavaşlamanızı vesaire söylüyor. Bunlar gerçekten önemli özellikler. Bazı spor rahatsızlıklarının da önüne geçebilecek özellikler. Dolayısıyla burada yapay zeka destekli bir antrenöre yer verilmesi de belki sektörde ilk olmuştur. Gerçekten önemli bir hamle diyebiliriz. Şimdi gelelim saatimizin kullanımına ki bence en önemli detay burada saatin kullanımı diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz söz konusu akıllı saat olduğunda kullanıcıların aklına gelen bazı temel sorular var. Şimdi bunları yanıtlayalım dilerseniz. Öncelikli olarak şunu soruyorlar, ben bu saati farklı telefonlarda, farklı cihazlarda kullanabilir miyim? Örneğin saatin markası ne? Huawei. Fakat ben bunu başka bir X markada kullanabilir miyim? Herhangi bir sorun olur mu? Olmaz arkadaşlar. Biz bunu farklı markalarda da kullanarak test ettik. Dolayısıyla hiçbir sorun, sıkıntı çıkmadı ve tüm özelliklerini farklı marka, model, telefonlarda da kullanabiliyorsunuz. Yani bazı saatlerde hani özelliklerin bir kısmını kullanamadığınız oluyor. Bu saatte öyle bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Bildirimler gayet akıcı bir şekilde geldi. Herhangi bir bağlantı kopma vesaire sıkıntısı olmadı. Biliyorsunuz telefonumu bul özelliği var. Telefonumu bul özelliği gayet verimli olarak çalışıyor. Yani size hiçbir sıkıntı çıkarmıyor. Bunu hemen baştan söyleyebiliriz. Gelelim bir diğer önemli soru işaretine. Bu saat üzerinde gelen bildirimleri cevaplayabiliyor muyuz? Evet arkadaşlar cevaplamamız mümkün. Hazır cevap kısmı var. Zaten birazdan size göstereceğim. Saatinizde... Hert uygulaması üzerinden bu hazır cevapları kendiniz de hazırlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla hazır cevaplar içerisinde olmayan metinlerde ne yapıyorsunuz? Oradan yazarak kendiniz hazır cevap haline getirebiliyorsunuz ve gelen bildirimleri bu hazır cevaplarla ne yapabiliyorsunuz? Cevaplayabiliyorsunuz. Bu önemli bir özellik çünkü pek çok akıllı saat biliyorsunuz tam hızlı cevap vesaire özelliği var ama kendi hazır mesajını oluşturma diye bir özellik yok. Dolayısıyla burada Huawei GT Runner'ın Önemli bir artıya sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi en çok merak edilen iki soruyu yanıtladık. Gelelim üçüncü soruya. Bu saatle aramalara cevap verebiliyor muyuz? Evet bu saatle gelen aramaları da arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Saatiniz üzerinden cevaplayabiliyorsunuz. Yani sizi biri arasında direkt olarak saatinizden kabul et tuşuna basıp hemen konuşmaya başlayabiliyorsunuz. Bu da önemli bir artı. Neden? Çünkü günümüzde yine pek çok akıllı saat ya da akıllı bileklikte Böyle bir özellik bulmuyor. Ne yapabiliyorsunuz? Gelen aramayı görebiliyorsunuz, reddedebiliyorsunuz ama açıp konuşamıyorsunuz ki Huawei GT Runner sizlere bu opsiyonu da sunuyor. Yani direkt olarak ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Saatiniz üzerinden gelen aramayı cevaplayarak konuşmaya başlayabiliyorsunuz. Gelelim en çok merak edilen dördüncü sorumuza. Bu saat üzerinden telefonumda çalan müzikleri vesaire kontrol edebilir miyim? Evet kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Kullandığınız uygulama fark etmiyor. İsterseniz YouTube müziği kullanın, isterseniz Spotify kullanın yani hiç fark etmez. Çaldığınız müziği saat üzerinden rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Uygulama ve telefon markası fark etmek sizin bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Evet. Genel olarak kullanım anlamında Huawei GT Runner sizlere bütün kolaylıkları sağlıyor. Yani öyle olumsuz bir tarafı yok arkadaşlar. Şimdi gelelim saatin bize sunduğu asıl sağlık özelliklerine. Biliyorsunuz artık Akıllı saatlerde sağlık özellikleri de bir aile ön plana çıkmaya başladı. Ki Huawei bu konuda bence en iyi markalardan birisi. Çünkü en yüksek teknolojiye sahip sensörleri kullanıyorlar ki bu saatte de yine yeni bir sensör kullanılmış arkadaşlar. Bu saatte Çinli üretici True TM5.0 Plus teknolojisine yer vermiş. Bu teknoloji ne anlama geliyor? Hemen biraz ondan sizlere bahsedelim. Bu teknoloji sayesinde arkadaşlar kalp atış hızınızı en doğru şekilde ölçebiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki ya normalde ölçmüyor muydu? Evet ölçüyordu. Fakat antrenman sırasında yani yoğun bir tempoda koşu yaptığınızı varsayın ya da ne bileyim yoğun bir spor yaptığınızı varsayın. O sırada bazen kalp atışınızı düşük olarak ölçebiliyordu saatleriniz ya da bileklikleriniz. Ama Huawei'deki gelişmiş sensör sayesinde antrenman sırasında kalp atış hızınız sürekli olarak ölçülüyor ve size en doğru sonuç veriliyor arkadaşlar. Yani bu açıdan baktığımızda GT rakiplerine göre hayli önde olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Peki kalp atış hızı haricinde başka ne gibi ölçümler yapılıyor? Bu saatte onu da belirtelim. Kandaki oksiyon oranınız ölçülebiliyor arkadaşlar. Uyku oranınız ölçülebiliyor. Bunun yanı sıra antrenman yaparsanız antrenmanda ne kadar efor sarf ettiğinizi vesaire görebiliyorsunuz. Ve bunların da haricinde stresinizi dahi ölçebiliyor bu saat. Ben... Bu saati arkadaşlar yaklaşık olarak bir hafta 10 gün falan kullandım ve bu süreç içerisinde genel olarak ölçümlerimi yaptım. Bu ölçümleri ne yapabiliyorsunuz? Direkt olarak telefonunuzun üzerindeki health uygulamasından zaten erişebiliyorsunuz. Saati tanımlarken arkadaşlar telefonunuza zaten health uygulamasını indirmeniz zorunlu. Health uygulamasını indirdikten sonra da bu uygulamanın nimetlerinden yararlanabiliyorsunuz. Peki bu uygulamada neler var? Dilerseniz biraz bundan bahsedelim. Evet arkadaşlar uygulamaya girdiğinizde zaten karşınıza basit bir menü çıkıyor. Buradan cihazlara tıklayarak zaten saatinizi ne yapabiliyorsunuz tanımlayabiliyorsunuz. Saatinizi tanımladıktan sonra saat üzerindeki tüm ayrıntılara bu uygulama üzerinden de erişebiliyorsunuz. Tabi buradaki en önemli unsur ne? Sağlık. Örneğin burada kalp atış hızınız sürekli olarak ölçümleniyor. Yani gün gün hafta hafta bunu ne yapabiliyorsunuz? Gördüğünüz gibi şöyle Ölçümleyebiliyorsunuz. Ben ölçümlemişim. Uykunuzu sürekli olarak ölçümlüyor. Burada uykunuzu ölçümlemeden de ziyade ne yapıyor arkadaşlar? Size uykuda nasıl bir verim aldığınızı gösteriyor. Mesela benim geçen günkü uykum 66 puanmış ki bu çok da iyi değil. Bunun haricinde derin uyku, rem uykusu, hafif uyku gibi unsurlarda da ne kadar verimli bir uyku uyuduğunuzu size gösteriyor. Yorumluyor bunları. Örneğin geçen gün 82 puan almışım uykudan. Genel olarak derin uyku haricinde normal bir uyku çekmişim. Gelelim stres özelliğine arkadaşlar. Bu stres özelliği benim çok hoşuma gitti. Çünkü neden? Gün içerisinde ne kadar strese girdiğinizi ya da stres seviyenizin ne düzeyde olduğunu size rahat bir şekilde gösteriyor. Tabii bunu hesaplarken ne yapıyor? Kalp hızı ölçümüzü vesaire baz alıyor. Bunun da haricinde ne var arkadaşlar? Alt kısımda da kandaki oksijen oranınızın ölçülmesi var. Burada da ne yapabiliyorsunuz? Kandaki oksijen oranınıza genel olarak bakabiliyorsunuz. İsterseniz burada alarm kurabiliyorsunuz. Alarm derken daha doğrusu uyarı alabiliyorsunuz. İşte kandaki oksijen oranım şu kadarın altına düştüğünde beni uyar gibi. Ya da kalp atımızım şu kadarın üzerine çıktığında beni uyar gibi. Ne yapabiliyorsunuz? Uyarıları da aktifleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Egzersiz menüsüne girdiğinizde yine burada çok önemli bir detay var. Nedir bu? Tabii ki saatimizdeki GPS özelliği. Huawei burada yine en üst sensörlerden yayınlanmış ve doğal olarak sizlere konumunuzu en doğru şekilde gösterebiliyor ki bu konuda da yine rakiplerinden önde olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Cihazlar kısmına gelelim arkadaşlar. Burada özellikle size göstermek istediğim bir şey var. EP galeri var. EP galeri üzerinden saatinize üçüncü parti uygulamaları yükleyebiliyorsunuz. Yani ben bu saate uygulama yükleyebilir miyim diye soracak olursanız bunun cevabı da evet. Burada gördüğünüz gibi pek çok uygulama bulunuyor. Bu uygulamalar içerisinden ne yapabiliyorsunuz? Dilediğinizi seçip saatinize yükleyebiliyorsunuz. Bir de kadran olayı var arkadaşlar. Biliyorsunuz akıllı saat denildiğinde aklımıza gelen ilk şeylerden birisi de aslında kadranlar oluyor. Kadranlar tarafına baktığımızda da bize aslında sonsuz seçenek sunuluyor diyebiliriz. Burada başka yayıncıların da hizmetimize sunduğu. Daha doğrusu 3. parti yayıncılar tarafından yayınlanan bazı arayüzlerde bulunuyor. Ama ben... Saat kadranına ücret vermek istemiyorum diyorsanız, para vermek istemiyorum diyorsanız, free seçeneğini seçerek buradan yine pek çok kadrana ulaşabiliyorsunuz ki burada o kadar çok fazla seçenek var ki arkadaşlar. Yani dilediğinizi saatinize yükleyerek daha sonra kullanabiliyorsunuz. Kısaca özetlememiz gerekirse GT Runner hem tasarım anlamında, hem teknik özellikler anlamında, hem de yapabildikleri tarafında bizlere her şeyi sunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada rakipleriyle kıyaslandığında Citraner'in ciddi farklara sahip olduğunu sizlere söyleyebilirim. Her uygulamasına da burada ayrı bir parantez açmamız gerekiyor çünkü gerçekten çok başarılı bir şekilde dizayn edilmiş. Her bilgiye basit bir şekilde erişebiliyorsunuz. Bunun haricinde saat kadranları tarafında sonsuz bir seçenek yapabildiğinize sahipsiniz. Yani pek çok saat kadranı var. Her gün bir başka bir tane kadranla geziyim deseniz yine de hepsini kullanamazsınız. Sizlere böyle bir söylemde bulunabilirim. Evet genel olarak saatin kullanımı da bu şekildeydi. Şimdi gelelim. Son viraja ve sizlere bu son virajda saatimizin öne çıkan bazı özelliklerini söyleyelim arkadaşlar. Şimdi kafanıza şu takılabilir. Ya bu saat acaba su geçirmiyor mu? Geçirmiyor mu? 5 atma suyara kadar su geçirmiyor arkadaşlar. Yani duşa vesaire girdiğinizde saatle girebilirsiniz. Çıktıktan sonra zaten üst menüde hemen suyu boşalt diye bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneğe tıkladığınızda saat suyu kendisi otomatikman boşaltıyor. Siz daha sonra... Çıkarıp saati salladığınızda zaten saatin içerisinden su damlacıklarının çıktığını görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuda da Huawei yine en büyük kolaylığı sağlamış kullanıcılarına. Bunun haricinde saat hakkında kafanıza takılan farklı sorular olabilir. Bizim burada belki belirtmeyi unuttuğumuz bazı sorular olabilir. Bunları video altında bizlerle paylaşırsanız biz de elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. Genel itibariyle c bu şekilde bir saat arkadaşlar. Tasarımıyla olsun. Kullandığı teknolojilerle olsun vesaire rakiplerine göre öne çıkmış bir saat yapmayı başarmış Huawei'yi. Bizden tam not almayı başardı bu saat. Evet geldik videomuzun sonuna. Az önce de belirttiğimiz üzere saatle ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.